Elimizde özdeş olup olmadıklarını merak ettiğimiz iki şekil daha var. Sorumuzun cevabını yani şekillerin özdeş olup olmadığını bu şekillerin yerini değiştirerek, döndürerek ya da yansıtarak bulmaya çalışacağız. Öncelikle bu şeklin yerini değiştirerek bu iki noktanın üst üste gelmesini sağlayacağım. Şimdi de bu şekli biraz döndürmem gerekiyor. Hop, tabii buradan değil, buradan değil. E noktasının etrafına döndürmeliyim. Aynen bu şekilde. Ve şimdi de üstteki şekle alttaki şeklin üzerine yansıtabilirsem üst üste gelecekler gibi duruyorlar. İşte bu eksen etrafında yansıtırsam, ve gördüğünüz gibi yanlış bir varsayımda bulunmuşum, yansıtma işleminden sonra bu, bu, bu nokta üst üste geldi ama c noktası buradaki diğer noktayla örtüşmedi. O halde sonuç olarak bu iki poligon özdeş değildir diyebiliriz. İşte bu sebeple dönüştürme işlemlerini tamamlamak çok önemli. Gördüğünüz gibi gözümüz hemen çok kolay bir şekilde yanılabiliyor. Yaptığımız yerine değiştirme, döndürme ve yansıtma işlemleri sonucunda bu iki şekil üst üste gelmedi. Peki o halde cevap verelim bakalım. Bu iki poligon özdeş midir? Hayır değildir.